Yeter artık bu hapishanelerden çektiğim. Önce deli hastanesi sonra hapishane. Bıktım yeter ya. Artık buradan kaçmam lazım. Polisler bazen bahçede atış denemeleri yapıyorlar. Bazen tüm şarjörü boş mu dolu mu demeden atıp yemek malasına gidiyor. Oradan barut toplayıp dinamit yaptım ve duvarı patlatarak kaçacağım. Ama gizli gitmem gerekiyor. Eğer polislere yakalanırsam tüm iş berbat olur. Bunu yapmak için iyi ki pazar gününü seçmişim. Polislerin seçtiğim duvarın etrafında olmadığından emin olmam gerekiyor. İşte burası. İşte patladı. Araba koşmam lazım. Oha lan bu patlama sesi ne? Kesinlikle silah sesi değil. Koş! Hayır olamaz, pazar günü burada olmamalı lazımdı. Lanet olsun! Hiç kafamı sıkılmadan kaçacağım sanmıştım. Ama olsun, deli hastanesinden önce bu şehirde doktorluk okumuştum. Uçtan uca biliyorum. Huuu! Bu kadar basitsiz aptal polisler! <gülüyor> İşte bu kadar. Kaçtı, ne yapacağız lan? Patron kesin kovacak. Üsteklisans arkadaşım bir örümcek simmiyotu yapmıştı. Örümcekler zayıf. Neden ayrımcılar Man'leri şey yapmayayım ki? Biraz negatifken, biraz savaşçı ve nöbet hastalığı kök hücresinden üretilmiş sinir kontrol geni. Şimdi bu lanet olası dünyanın beni deli hastanesine atarak yaptığı haksızlığın bedelini ödeteceğim. Aşağıya kontrol etsem iyi olur. Tersiste çalışan diğer bilim insanları da burada. Ama onları tanımıyorum. Aşağı tarafa girmek için kullandığım kapı bozuk. Onu tamir ettirsem iyi olacak. Hiç anlamadım konular bunlar. Doktor, hemen bunu engel olmalıyız. Endişelenme. Bunun için bir koruyucu gen getirmiştim. Fakat test aşamasında. O yüzden simbiyotlar ara sıra kendi aralarında savaşabilir. Çok zamanımız yok, Koya. Tamam. Aceleye getirme. Sessizce kaçmamız lazım. Bence de bir şey unutmadık mı? Haklısın, araçlarını sabote etmeliyiz. Her şey tamam ya, bir sorun yok. Gidip çalışmaları devam edeyim. Bunlar neye bakıyor böyle? Oo manzara güzelmiş. Ben varken bunlar yoktu tabi. Gittiğimde yapmışlar. Bitti! Koş! Aaa Aa, Harun. Harun! Hala küs Ne küsmesi be? Anlat derdini. Ben çok sıkıldım. Ölebilirim bu sıkıntıdan. Spiderman çizgi romanındaki gibi. Simbiyot ölümcek adamlar gibi simbiyot Iron Man. Iron Man mi? Demek artık biliyorsun. Senin o lisedeki arkadaşın var ya, sana çok benzeyen. Ne alakası var ya? Bir de onu benim ikizim gibi gördünüz hep. Sözüm kesme. Adı Burnert'tu. Bir simbiyot formülü hazırladı. Fakat Hıdır'la ben formüle koruyucu gen ekleyerek bir şekilde kaçtık. Onlarla savaşmak istiyorum. Tabii hala arkadaşsak. Arkadaşız tabi, bizde Iron Man'liği vücuduna uyarlayacak bir ameliyat var ama yapım aşamasında. Umrumda değil, yapın şunu. Yalnız bir sorun var, çok acımaz değil mi? Pek sayılmaz. Ha iyi var yapın ya. Tamam, sizinle birlikte geliyorum. Ve evet çok iyi anladım ameliyat sırasında konuşmamam ve kıpırdamamam gerektiğini çok iyi anladım. Artık ameliyat bitti. Iron Man olabilirsin. Teşekkür ederim. Ben evime gidip Iron Man olacağım. Sonra dünyadaki tüm kötüleri öldüreceğim. Teşekkürler. Bay bay. Hıdır. Cidden onunla barışıp ona Iron Man kostümü yapıp arkadaş mı olacağız? Hayır tabii ki de. Ameliyat malzemeleri getir. Biz de Iron Man olacağız. Şşt. Hoş geldiniz beyler. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi artık ben bir Iron Man'im. Seni alıyor alıyor gibiyim canım. canım. Like you, Superheroes. superhero Ha, ha, ha, ha, ha.